Merhaba ben Serdar ve bunlar da 2021'de izledim korku filmleri Conjuring, Conjuring The Devil Made Me Do It ve Conjuring 3, ya, o bir üç eklikti oraya geldi Serdarım. Um, güzel bir filmdi, baya güzel, güzel bir filmdi böyle güzel bir filmle başlamak istedim e, videoya, biraz çünkü gerek kalınca çok iyi değil. E, ama güzel bir filmdi e, Conjuring. Diğer conjuringler kadar ilk ikisi kadar olmasa da e, o kadar iyi olmasa da onlara baya yaklaşan bir filmdi ve diğer korku filmlerinden kendisini çok güzel ayırıyor. E, onların genel korku filmin standartlarının çok çok üstüne çıkıyor. E, baya kişisel bir filmdi e, aynı zamanda çünkü e, yani hikaye çok şey yapmayacağım burada ama e, standart bir korku filmi e, işlenişi yoktu. Biraz daha e, kişisel bir seviyeye indirilmişti. Ki korku filmlerinde o kadar çok sık görmüyoruz bunu. E, ben çok beğendim. E, ki sanırım ilk izlediğim ve ikinci izlediğim film de buydu. Yok ya ilk izlediğim değildi galiba. Ne yazık ki ilk izlediğim değildi ama daha sonra geliriz. Ama ben liste ilk sıraya aldım. Biraz deneysel bir filmmiş gibi geldi. Biraz daha özgün nitelikleri vardı. E, onu çok beğendim. E, bu arada ben filmin iyi olacağını beklemiyordum. Biraz da ben biraz düşük bir beklentiyle girdim oraya. Çünkü e, The Devil Made Me Do It biraz şey gibi duruyordu böyle. Hani bana bunu şeytan yaptırdı gibi. E, bu filmin konusundan hemen hızlıca şey yapayım. E, bir cinayet işleniyor ve cinayet işleyen kişi bunu ben yapmadım bana bunu şeytan yaptırdı gibi, gibi bir şeyler diyor. Bunun üzerine Warren'ları çağırıyorlar, ediyorlar. E, film bu şekilde başlıyor. E, ama e, ben bu konunun bunun yükleneceğini düşünüyordum. İşte bu cinayetin üzerine yükleneceğini düşünüyordum. Çünkü bilmiyorum çok hemen e, sütü alabilirmiş gibi geldi. Çok suyu çıkarılabilirmiş gibi geldi. Ama öyle olmadı. Daha kişisel bir e, şey oldu. Konu bu değil. E, konu başka yere gidiyor. Başka yere çıkıyor. E, tavsiye ederim. <gülüyor> e, evet. E, <gülüyor> ben buraya en iyi filmleri yazmadım. 2021'de izlerim en iyi korku filmleri yazmadım. E, 2021'de izlediğim korku filmlerini yazdım. Ki zaten 5 tane var yanlış yapmıyorsam. E, çünkü daha fazlasına gidemedim. Daha iyileri de vardı illaki. E, bir de ben bu filmleri e, genelde Instagram'dan paylaşıyorum. E, böyle çok kısa bir e, fikir e, oluşturması için kafanızda Instagram'da hemen filmden çıkar çıkmaz biraz şey yapıyorum. Bir iki cümleyle paylaşıyorum. Oradan e, topladığım filmler. <gülüyor> şey film, sonraki film çok ilginç. Derim. Bu ilk izledim filmde olabilir. Sinemalar açıldıktan sonra. E Ehrimen kanlı yollu bir film izledim. Ee, bunların çoğuna bir arkadaşımla gittim. Yani tek başıma gitmedim. Belki bir tanesine fan tek başıma gitmişim, benim değilim. Yok ben bunların hepsine, evet bir arkadaşıma gittim. Hiçbirine tek başıma gitmem. Ee, Conjuring'e belki tek başıma gitmişimdir. Neyse, o demez. Ee, yerli bir film bu. Ee, Blair Witch projekti izlediyseniz çok benzer bir film, ama yerlesi, um, yani olan daha kaliteli veya kalitesiz diyemem çünkü bilmiyorum. Blair Witch Project şu anda çıksa diğer filmlerden kendisini çok ayıramaz. Ama onun şey anlamında söylemiyorum. Yani bir found footage olayı var Blair Witch'in. Burada da tamamen olay bunun üzerinden gerçekleşiyor. Ehrimende de. Ama mesela Blair Witch Project çok nitelik olarak da çok kendisini ayıran şey bir film değil. Ee, bu da öyle. Bu bayağı öyle. Yani. yani bu gerçekten kötü bir filmdi. Ben çok keyif aldım. Bizi çok keyif aldık izlerken şey yaptık. Ee, müthiş. inanılmaz bir filmdi ya. İnanılmaz bir filmde. Yani oyunculukların bir kısmı da inanılmazdı. Yani filmde olan birçok şey şey diyorsunuz. E, bu bu okey mi? Bu bunun olması gerekiyor mu Ne gerek var. Neden böyle bir şey oldu falan. Diğer bu saçma sapan gereksiz gereksiz şeylerle dolu bir filmde filmin kendisi de gereksiz bir filmde ama ben iyi ki var diyorum çünkü izlemek çok keyifliydi. Yani, İne cinli bir film, böyle cinli perili bir film. Ee, ama yani o kadar kötü ki gerçekten çok keyifli bir hale geliyor böyle bir o kafadaysanız tavsiye ederim. Yani korkmazsınız. Film boyunca nereden neyden korkmanız gerekiyor onu da arar durursunuz. Çünkü biz bulamadık böyle bir şey. <gülüyor> Ama bakalım. O kadar şey bir film ki böyle hakaret etmedi kitle yok herhalde ülkedeki. Gerçekten hakaret etmediği kitle yok. Çok cahilce yapılmış bir film. Habis. Malignant mıydı? Türkçesi. Galiba o. James Wan yapmıştı bu film. Bu yüzden çok biz de bunu bilmeden gittik. Habis diye bir film varmış. Malignant ne korku filme gidip izleyelim dedik. James Wan'ın yaptığını sinemaya girmeden önce gördük. Yok sinemaya girmeden önce değil. Sinemaya girdik. E, bu film başlarken böyle isimler falan yazar ya işte yönetmen bu şey bu falan. Wow dedik okey James Wan filmi. James Wan aynı zamanda Conjuring'leri e, yazan e, yönetmen. James Wan aynı zamanda şey e, şimdi yanlış bilmiyorsam e, Sinister değildi. Sinister'da mı yazdı? Sinister demin değilim mi? In Insidious'ı yazdı. In de güzel bir korku filmi tavsiye ederim de evet, testereyi yaptık abi ilk testere filmin yapmış olması lazım yanlış hatırlamıyorsam o yüzden biz bir heyecanlandık wow, acaba ne izleyeceğiz şu an ilk yeri çok güzel bir şekilde çıktı ilk yer, ilk yerden güzel çıktık perde arasında konuşuyorduk wow, acaba nasıl olacak ama bir yandan da korkuyoruz çünkü şey deneyimimiz var. Filmin ikinci araları hep çok kötü oluyor. Filmlerin, korku filmlerin ikinci araları. Çok çok güzel bir filmde ise hep kötü oluyor. Conjuring'de böyle bir şey yoktu. Conjuring güzel bir filmde. Ehrim'in dümdüz kötüydü. E, bu filmin Habis'in Habis'te öyle kulağa öyle geliyor ki sanki bir yerli filme girmişiz gibi ama değildi. Baya yabancı bir film. E, i̇kinci yarısı çok kötüydü. Yani film Böyle doğrudan serbest atış yapıp e, yere çökmüş yani yere düşmüş. Um, James Wan filmi evet ama sanki böyle James Wan bunu yaparken istememiş gibi böyle. Warner Brothers'da okey ben son bir korku filmi yapacağım şimdi. Ama bu filmden hiçbir şey çıkaramayacaksınız demiş gibi bir şey olmuş yani. Bir kavga etmişler artık ne olmuş onu bilmiyorum. Bunu öğrenmek isterim daha sonra eğer böyle bir olay varsa onların arasında. Um, fikirler ve temeller güzelmiş e, ama işleniş çok kötü. Çok çok kötü. Diyaloglar çok kötü. Pacing çok kötü. Olaylar çok kötü. Filmin gerilimi aksiyonu falan. Sinematografi biraz daha iyi. Sinematografi biraz daha iyi. Wow. Düşmanın şeyin falan tasarımı çok kötü. Korku tasarımı çok kötü. Bilmiyorum. Fikirler güzel ama dediğim gibi fikirler temeller güzel. Bu aynı zamanda Matrix 4 hakkında yapabileceğimi yorumlar. Fikirler temeller güzel. işleniş çok kötü. Evet. Um, Film o kadar kötüydü ki, ya bu çok ilginç. Bakın bazı filmler, yani filmlerin kötülüğü çok farklı farklı efektler uyandırıyor. Etkiler uyandırıyor insanda. Bazı filmlerin ilk yarısını izledikten sonra çıkasınız geliyor. Çünkü okey ben dayanamayacağım daha fazla diyorsunuz. Bazı filmleri sonuna kadar izliyorsunuz ki Ehriman öyle bir filmdi. Ee, bazı filmler izletiyor sadece. Çok kötü ve izletiyor. Hani keyif de almıyorsunuz ama sizi böyle bir transa sokuyor. Böyle bir şey, ben bir saat çevireceğim senin gözünün önünde ve sen kalacaksın gibi bir durum oluşuyor Ve izlemeye devam ediyorsunuz. Bu o kadar kötü bir filmdi ki, bakın son dakikasına kadar izledik filme. Her şey oldu, her şey oldu. Son dakikasına kadar izledik. Son dakika dediğim kreditsin e, akması değil yani, şey değil, kredits olayı falan değil. Son bir dakikalık daha sahne bırakmışlar. Her şeyini izledik, alacağımız hasarı aldık, zararı gördük. Bizim üzerimizde yani artık o film... Son biz dedik ki, ben son biz bir dakikasını izlemeyeceğiz böyle arkadaşımla birbirimize baktık ve dedik ki biz bu filmin son bir dakikasını izlemeyeceğiz. Son çıktık. Hayatımızın bir dakikasını daha bu filme vermek istemiyoruz dedik ve çıktık. Ama biraz da böyle doygun bir çıkıştı yani nasıl <gülüyor> güle güle çıktık. Yine Ekrem Endek'i gibi keyif vardı. Ama şu şey olup artık wow sanırım ben bu kadar yedim. Bu film çok güzel görünüyor ama <gülüyor> izlemeyeceğim gibi yani güzel değil de anladınız çok saçma sapan bir şeydi hiç böyle bir şey yaşamamıştım ya yani 99 dakika kalırsam bir dakika daha kal film 100 dakika değildi de, yani an şey yapmaya çalışıyorum ya yani bütün filmi izlemişsin bir dakika daha kal izler ne olacak hayır yok hayır biz biz tamamız biz doyduk biz çıkacağız şimdi bir dakikasını izlemeyeceğiz deyip çıktık gerçekten çok ilginç, ilginç bir filmde Habis Malignant izlemek istiyorsanız yani merak ediyorsanız izleyebilirsiniz çok ilginç bir film ama yani çok ilginç temelleri vardı güzel temelleri vardı çok güzel şeyler döndürülebilir de şey gibi geldi bu filmde böyle Warner Brothers sanki Conjuring evreni gibi başka bir korku evreni kurmak istemiş kendisine veya James bunu kurdurtmak istemiş James Bond'a demiş ki hayır ben sizin bundan sonra işinizi yapmayacağım. Ben sizin işinizin yapılmasından mani olacağım. Bu yüzden bu son filmim çok kötü olacak. O kadar kötü olacak ki bunuzdan hiçbir şey inşa edemeyeceksiniz. Deyip ceketini alıp gitmiş. Şimdi durum mu onu bilmiyorum. Belki de böyle değildir. Yani bilmiyorum ne. Ama James Bond'ın böyle bir film yapacağını düşünmüyordum. Çünkü çok aslında yaratıcı bir insan. Ve korku sekanslarına güzel bir şekilde yaratabiliyor. Ve bu film çok kötüydü. Antlers. Antlers çok ilginç bir filmdi. Güzel bir filmde aslında her şey harika gidiyordu son 10 dakikaya kadar son 10 dakikaya kadar her şey çok güzel gidiyordu yani çok çok güzel gitmiyordu ama iyi bir korku deneyimiydi işte kötü bir tanesi değildi kötü olanları az önce saydık son dakikaya çok kötü yani neden yapmışlar bilmiyorum son dakikaya kes at olduğu gibi kes son 10 dakika hiçbir ekstra sahne yapmadan hiçbir şey yapmadın böyle kes at Film daha iyi. Anında daha iyi. Bilmiyorum öyle. Biraz böyle şey bir temalı. İşte orman var. işte Antler zaten filminiz bir Boynuzlar falan. Biraz daha böyle bir ben bunlara şamanistik korku Onların başka bir ismi vardır. Bir tür olarak bir şey olarak eminim. Yani şamanistik korku biraz daha işte doğa bazlı. İşte hayvanlar, ağaçlar işte ritüeller bir şeyler bir şeyler. Öyle bir şey vardı. Şamanistik diyorum. Satanistik demiyorum. Yani buna bu ayrımı yapmaya e, bu ayrım var çünkü biraz daha şey geliyor böyle shamanistik bir şey bana hemen şey geliyor wow ok ee, hemen daha ilkel zamanlara gidiyoruz daha vahşi zamanlara gidiyoruz İnsan biraz daha böyle vahşi olan e, kendi doğasından korkuyoruz gibi bir havar vardı. neyse böyle yani korku türünü seviyorsanız ve izleyecek uygun bir yer bulursanız izleyebilirsiniz veya belki sinemalara baştan gelirsek hiç sanmıyorum ama gelirse veya sizin olduğunuz yere birazcık daha geç gelirse ve çok uygun bir bilet bulursanız veya korku türünü çok seviyorsanız ve hiç uzun bir süre hiçbir şey izlememişsiniz. Çok fazla ön şart oldu burada ama öyle gerçekten. O zaman izleyebilirsiniz. Wrong Turn. Aman ee, Kapan filmin ismi. Kapan mı? Bir yol kapanı mı? Böyle bir şey un kapanıymış falan. Ee, kapan filmin ismi. Wrong Turn. Yanlış yön demek. Ee, size de filme girip girmemeniz konusunda bir e, fikir verecektir filmin esmi. Yanlış o yani, Salona girmeyi düşünüyorsanız bir daha düşünün. Çünkü o yanlış yon. Falan bu aptalca espriyi de yaptıktan sonra e, devam edebilirim. E, bir uzun bir serinin 6. filmi miymiş? 7. filmi miymiş? Ama prequel mi yapmışlar? Falan böyle bir şey. Wrong Turn Foundation miydi? E, foundation galiba. E, temel olması gerekiyor. Veya başlangıç gibi bir şey olması gerekiyor. Neyse saçma sapan bir... Olayı var, ilginç bir şey. Ee, seriyi izlemişseniz veya seviyorsanız veya bir şekilde altı filmi izlemişseniz belki bunu da izleyebilirsiniz. Ee, aslında filmin ilk yarısı çok güzeldi, çok e, özgündü, keyifliydi, güzel bir deneyim vardı. Sonra filmin ikinci yarısına geldik. Zaten şey oluyorsunuz. Filmin ilk yarısı bir çok çok çok uzun bir film değil bu arada. Ama filmin ilk yarısı bittiği zaman ilk perde kapandığı zaman böyle şey oluyorsunuz ya sanki film bitmiş gibi hissediyor ha, ha? falan oluyorsunuz ama da bir filmin diğer yarısı duruyor onu izleyeceğinizi biliyorsunuz ama öyle bir pacing ve olayların akışı filmin temposu ritmi o duygusal gerilim öyle bir ayarlanmış ki ilk yarının sonunda film bitmiş gibi hissediyorsunuz ama durum bu değil bir, film daha bitmedi film daha ikinci yarısı sizi bekliyor. İşte filmin ikinci yarısı. <gülüyor> o kadar saçma ve batırıyor gerçekten yani. Hem de çok güzel yerler var. Çok güzel şeyler var. Çok güzel bir ortam var. E, yer var. insanlar çevre falan her şey çok güzel. Filmin ikinci yarısı her şeyi batırıyor. Bu konuda da çok şey söylemeyeyim. Evet e, bunlar 2020'de izledim. 5 e, korku filmiydi. Conjuring The Devil Made Me Do It. Çok güzel film. İzlemenizi tavsiye ederim. İzledim. Çok keyifli, harika. Ehriman çok keyifli, çok güzel bir film. Çok e, yani çok kötü bir film. Çok çok çok kötü bir film ama çok keyifli oluyor. Bir arkadaşınızla birlikte izleyin. Bunların hepsini birisiyle birlikte izleyin. Conjuring'i belki tek başına izleyebilirsiniz. Belki bir arkadaşınızla birlikte izleyebilirsiniz. Bilmiyorum ama izleyelim. bu şekilde yapmak azıcık zor oluyor. O yüzden ikinci parmağımı, üçüncü parmağımı kaldıracağım. Evet, üç... E Habis, malignant, izlemesiniz de olur ama merak ediyorsanız James Wan ne yapmış ve nasıl fikirler üzerine oynamaya çalışmış izleyebilirsiniz. Filmin bazı yerleri gerçekten çok kötü ve izlenmesi lazım. Filmin bazı yerleri çok iyi ve izlenmesi lazım. Ama filmin bazı yerlerini hiç izlememesi lazım. Bu yüzden son bir dakikada biz gittik. Bakın son bir dakikada gittik. Bir dakika, bu üç dakika, bir dakikada gittik. Bir dakika daha kalmıştı. 60 saniye daha izleyebilirdik. İzlemedik, gittik. Wrong turn, yanlış şu yan. İlk yarı izleyip ikinci yarı izlemeyebilirsiniz ama neden böyle acaba, acaba diye merak ediyorsanız yine izleyin. Bakın bu unsurların çoğunda merak var fark ettiyseniz. Çünkü yani bu da şey bir merak. Yani çok aslında üstel bir merak, meta bir merak. Filmin kendi içinde yarattığı bir merak değil. Saçma, <gülüyor> çünkü acaba nasıl saçmalamışlar diye merak ediyorsanız bunları izleyebilirsiniz. Ee, ve Antlers, beşinci film filmi. Ee, Son 10 dakika kadar izleyip son 10 dakikayı salabilirsiniz veya artık son 10 dakikada belki odayı toplamaya başlarsınız. Bilmiyorum başka işleriniz varsa son 10 dakika boyunca onu da yapabilirsiniz. Çok dikkat etmeniz gerek yok. Dikkat edecek bir nokta da yoksa 10 dakikada. Anlayacaksınız zaten. Hangi bölümde şey oldu anlayacaksınız. Böyle bir belirli bir noktası olacak ve şey diyeceksiniz. Aa, bundan sonra. Evet ondan sonra. Böyle, e, benim de 2021'de izlediğim 5 korku filmi bunlardı. Ne yazık ki sadece sinemada en azından 5 korku filmi izleyebildim. Daha fazlasını izledim mi, hatırlamıyorum. Belki unutmuşumdur, herhalde kaynamıştır. Um, ben her e, filme gittiğim zaman Instagram'dan bir e, kısa bir inceleme bir şeyler atıyorum. Eee story'lerde orada burada. E, oradan takip ederseniz daha güncel filmlere ulaşabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Ee, özellikle korku filmlerine biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum çünkü seviyorum korku filmlerini izlemeyi seviyorum korku alanında bir şeyler yapmayı seviyorum üretmeyi seviyorum tüketmeyi seviyorum ben böyle bir insanım ama başka şeyler de var tabi öyle ee, instagram şeyi de aşağıda ee, linki aşağıda Dileyenler oradan takip edilir öyle um, teşekkürler iziniz için yorumlarınız ve likelarınız için baştan çok teşekkür ederim um, ben bilmiyorum ne <gülüyor> bilmiyorum ee, daha sonraki defaya görüşmek üzere hayata yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu, keyifli ve ne var huzurlu, mutlu, keyifli ve okey yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle bay ee, bay